Ohrit birçok gezgin tarafından Balkanların ve Makedonya'nın en güzel şehri olarak nitelendiriliyor. Buranın nüfusu şu an 42.000 ve Makedonya'nın en büyük 8. şehri aslında Ohrit. Ama tarihi bundan 6.000 yıl önceye kadar dayanıyor bu güzel şehrin. İlk bilinen yerleşimciler Firikler aslında bu kente. Daha sonradan daha önce adından çok bahsettiğimiz 2. Filip bu şehre alıyor M.Ö. 4. yüzyılda. Ondan Romalılara, Romalılardan Osmanlıya, Osmanlıdan Sırplara, Hırvatlara, Bulgarlara birçok kez el değiştirdikten sonra en sonunda Yugoslavya Cumhuriyeti'ne, sonradan da şimdi olduğu üzere Makedonya'ya bağlı bir şehir burası. Biz de iki gün boyunca bu şehirde olacağız. Keyifli izlemeler dileriz. günaydın. Bugün Manastır'dan ayrılıyoruz ve Ohri'de gidiyoruz. Şu an saat 8'e geliyor. Bizim 9'da otobüsümüz var. Dün akşam yemeğini idare etmek için ay var ve kaşkaval peyniri almıştık. Bugün onun 3. öğününü yiyoruz. Aynen dün gece de yedik bir öğün. Sandviçlerimiz şu şekilde. <gülüyor> Yani toplamda 100 lira gibi bir şey vermiştik bunların hepsine. öyle 30-35 liraya falan gelmiş oldu. Yine ucuza gelmiş oldu. Beğendik de Burçak Ayvar'ı çok beğendi. Aşırı özellikle. güzel bir şey. O kadar güzel bir biber salçası ki... Gezenlikle eve giderken ağlıyoruz ya. Bir buçuk saat sürmesi gereken otobüs yolculuğu bir buçuk saat sürdü bu sefer. Gayet mutluyuz. Çünkü en son ki tren yolculuğumuz üç buçuk saat sürmesi gereken, dört buçuk saat sürmüştü. Şimdi otele doğru yürüyoruz. 15 dakikalık bir yolumuz var. Rahat mıydı otobüs? Beğendin mi otobüsü? Beğendim rahat. Birazcık dardı sadece ama şey güzeldi içerinin sıcaklığı koltuk falan Mercedes arabayla geldiğimiz için aynen geliyorum. küçük e, bu 20-22 kişilik olan Mercedes Sprinter'larla geldik e, zaten full uyudun sen rahatsız ol soyulmazdım <gülüyor> <gülüyor> en çok para kalacak yere gidince biz de Ohrid'de de 2 gün kalmak isteyince bir tık daha ucuz bir yer tutalım dedik Villa Center Ohrid diye bir yer tuttuk şu an o odadayım ben de normalde 25-35 euro arası ödedik bu zamana kadar bu oda için 2 günlük 30 6 euro ödüyoruz. Yatak şu şekilde. Dolap, böyle bir ufak masa. Burada klima yok mesela. Vantilatör var. Banyosu iyi temiz. Bu arada puanı tabii ki çok iyi. Ona dikkat ettik. Bir manzaramız yok. E, dışarıda hatta şöyle yapayım. Bir inşaatımız var hatta. Ama önemli mi? Değil. Çünkü e, yürüyerek 15 dakikada e, Ohrit Gölü'nün yanındayız. Şimdi puanı 5 olan. 5.0. Yaklaşık 100 <gülüyor> kişi yorum yapmış adama. Capone Pizza diye bir yerden e, dilim pizza aldık. Burçak tat bakalım. olmuş? gerçekten. Bu kadar lezzetliymiş. Çok iyi. Hadi döktüm. Değil mi? Çok iyi. Gerçekten Gerçekten lezzetli bir pizza Siz de deneyebilirsiniz Capone Pizza Buradaki teknelerin çoğu kiralanıyor günlük 10 Euro diye duyduk Tabii biraz lüksleri 20 Euro diye ben duymuştum Bunlar da muhtemelen 20 Euro'luk olanlar Evet buna bayağı lüks gözüküyor Anı bak Bu göle ee, Avrupa'nın en temiz yörü diyorlar. <gülüyor> Ben otelden çıkarken mayalarımızı ve havlularımızı almama izin vermediği için şu anda ben kahve içerken otele gidip mayalarımızı ve havlularımızı getirmek üzere yola çıktı. Ben de keyif yapıyorum. Kanımını dinlemezsen böyle ekstra yol veriyorsun. Samuel Kalesine çıkıyoruz şu anda. Hava çok sıcak. Burası da biraz yüksekte. 700-800 metre yüksekte. E, Ohrit Gölü'nü çok güzel gördüğü söyleniyor bu kalenin. Bu da Ohrit Antik Tiatrosu. Şu an yaklaşık 1000 yıllık bir kale olan Çar Samuil Kalesi'ndeyim. Bu kale 1. Bulgar İmparatorluğu zamanında yapılmış. Yaklaşık 1000'li yıllarda yani. Çar Samuil'in yani Çar Samuil'in bu kaleyi yaptırdığı söyleniyor. Ama hani kesin olarak da bilinmiyor. Kale hani Ohrid Gölü'nü güzel bir manzarayla görmesiyle ünlü aslında. Ohrit Gölü de Kale'den bu şekilde gözüküyor. Ohrit Gölü ile birlikte Ohrit Şehri de Kale'den ayaklarımızın altında. Kalelen de gözüktüğü üzere şurada bir iki tane plaj var biz de şimdi bu ormanlık yolu takip edip oraya ulaşmaya çalışacağız yol var diye duyduk ve plaj da güzel diye duyduk su da temiz diye duyduk bir sonraki durağımız o plajlardan bir tanesi. Bu kaleye giriş maalesef ücretli. 120 Makedon Dineve yani 2 euro yapıyor. Yaklaşık 35 TL. Kaleden sonra kalenin hemen önünden ormanlık bir yoldan Labino Beach'e gidiyoruz. Burası kayalık bir yüzme bölgesiymiş. Yürüdüğümüz yolda gerçekten çok güzel gölge. Bu sıcakta çok keyifli. Burada da kilise tarzında bir yapı var. Muhtemelen restore ediyorlar. Yaklaşık 10 dakika yürüyeceğiz herhalde. Ohrit Gölü aslında Avrupa'nın en derin ve en eski göllerinden biri olarak biliniyor. Kimi kaynaklarda en derin gölü olduğu söyleniyor. Fakat aslında Norveç'te bir göl ortalama 200 küsür metre derinliği ile bu gölden daha derin. Ohrit Gölü'nün ortalama derinliği ise 155 metre olarak biliniyor. Ee, en eski olmasıyla alakalı olarak da Avrupa'nın en eski göllerinden diye söz ediliyor. Ben biraz araştırdım, böyle eskiliğine göre, yaşının fazlalığına göre bir göl sıralaması bulamadım ama baktığım zaman bu gölün 2.6 milyon yaşında olduğu söyleniyor. Sadece karşılaştırma yapmak gerekirse diye kontrol ettiğimde, mesela Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü 400 bin yaşında, Dünyanın en derin olarak bilinen ve Rusya'da bulunan Baykal Gölü ise 25 milyon yaşında. Ohrit Gölü, Ohrit Şehri ile birlikte UNESCO Kültür Dünya Mirası Listesi'nde yerini alıyor. Biz de şimdi buradaki Labino Beach'te Ohrit Gölü'nde yüzmeye geldik. Can? Bir yüzlü cam buralarda şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o çok iyi, gölgelik de var mükemmel. İyi ki buraya geldik. <gülüyor> Bak şuraya. <gülüyor> Ohrit Gölü'nün incisi meşhurmuş. İncisi gidiyor şu an, yüzüyor. Evet bu gölün aslında gerçekten e, incisi meşhur ama bu böyle hani suda bulunan, midyeden çıkarılan falan tarzda olan inci değil. E, bu inci, bu e, Ohrit Gölü'nde yaşayan e, bir balığın kullarının hamur haline getirildikten sonra ince şekli verilmesiyle yapılıyormuş. Ee, Ohrit çarşıda da e, birçok sağda solda görebileceğiniz dükkanda da bu kolyeler takılar satılıyor. Ee, biz de bu akşam bu göle özgü e, iki farklı balık yiyeceğiz. Bunlar aslında alabalığın Ohrit'te yaşayan bir çeşidiymiş. Sadece bu gölde başka hiçbir yerde yaşamayan 200 çeşit balık yaşıyormuş. Şu gölün berraklığına bakar mısınız? Balıklar da var. Su nasıl? Mükemmel. Peki soğuk mu? Hayır. Çok sıcak Hayır. değil mi? Evet. evet. Değil. Çok rahat girdik. Şu an da tam kıvamında yani. Biz yüzdük, hava döndü. Şimdi e, Aziz Yuhanna Kilisesi var. Yine bu ormanlık yoldan gidiliyor. Bir beş dakikalık bir mesafede oraya doğru gidiyoruz. Ağaçlar ne kadar nizami. Evet. <gülüyor> Çok iyi. Tam senin sevdiğin çam türü. Aynen. Baksana şu mantırayı buraya. Bu bankta otur. Bir şeyler iç. Gerçekten. Değil mi? Evet. Şimdi ayvarlı ekmeklerimiz olsaydın... <gülüyor> ...yerdik burada. <gülüyor> Bıkmadın mı ayvarlı? Bıkmadım. <gülüyor> Kiliseye şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu kilisenin tam e, kaç yılında yapıldığı bilinmiyor ama bir tahmin var. O tahmin Osmanlılar buraya gelmeden biraz önce inşa edildiği bu da 13. 14. yüzyıllara denk geliyor. Kilisenin en büyük özelliği hem mimarisi hem de Ohrit Gölü'ne olan mükemmel muhteşem manzarası. Yalnız çok güzel değil mi? Çok güzel. Şey de çok güzel. Niyâmalısı. Evet, taş falan ya bunlar. Hımm. Ya ya ya ya ya. Çok güzel. Ya Allah Allah. Manchester'daki Shirok sokağın bir benzeri. Burada da Clement, Saint Clement sokağı olarak biliniyor. Sağlı sollu dükkanlar ve kafeler. Güzel. Güzel. Güzel. Tam arkamız ee, Ohlitz Gölü. Şimdi akşam oldu. Biraz dinlendik, tekrar çıktık, balık yiyeceğiz. Ohrit Gölü'nde birkaç ünlü balık var. Bir tane Podrum Ohrit diye mekan bulduk. Şu an oraya gidiyoruz. Klement Sokak'ta ilerliyoruz. Gece olunca biraz daha güzel bir yer olmuş bile burası. Aha sen mi buradaydın? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Ee, bu Ohret Gölü'ne özgü iki tane <gülüyor> balık yiyeceğiz. İsimlerini söyleyemediğim. <gülüyor> Belvika ve Pastırmka diye geçiyor. Şimdi yemekler geldi. Ee sadece pastırımka varmış bu restoranda ve iki balıktan da pelvikaydı sanırım diğerinin ismi. İki balığın da Ohlit Gölü'nden çıkanı yokmuş şu an burada hiçbir yerde. Çünkü soyları tükenmek üzereymiş. Çocuk bize şey dedi Arnavutlar avlıyor karşı tarafta falan dedi. Soyları tükenecek falan dedi. O yüzden yasaklanmış bir müddet. Bunlar bir nehirden geliyormuş. Ee, biz bir tane pastırımka söyledik. Ee, diğer balık olmadığı için de buranın kaşarlı köftesi ünlüydü. Bir de onu söyledik. Pastırımka 600 eee Makedon dinarı yani yaklaşık 180 lira. Şu Shopska salata bu iki, 200'dü değil mi bu Burçak? Bu 200'dü, hı hı, 60 lira. 200. Bu da kaşarlı köfte. Bu da bayağı ünlü burada. Bu kaç paraydı Burçak? 277. 270 Bu da 270 Makedon dinarı. Bir de e, ne söyledik? Bizim rakıya benzeyen bir mastika. mastika söyledik. Ama tadı sirke gibi. <gülüyor> ben beğenmedim gerçekten. Yani Ohret ikinci günden herkese tekrar günaydın. Biz bugün e, şehirde biraz daha dinlenmeli, e, yüzmeli, buralı gibi biraz takılmayı tercih ettik aslında. O yüzden çok daha sakin bir gün olacak bugün bizim için. Hem de dinlenmek için iyi bir fırsat oldu. E, biz şu an dün geldiğimiz Aziz Yuhanna Kilisesi'nin altındaki Kaleo Beach'teyiz. Ama dün gittiğimiz Labino Beach'le karşılaştırdığımız zaman burası bitip daha dalgalı ve kalabalık aslında. O yüzden muhtemelen ee, dün gittiğimiz Labino Beach'e tekrar geri gideceğiz. Şimdi buradaki e, en güzel denize girecek sahilleri araştırdığınız zaman aslında ta şuradaki dağların oraya bu nehirde gördüğünüz gölde gördüğünüz tekneler gidiyorlar günü birlik ve e, en güzel sahillerde araştırdığınız zaman oradaki sahiller oluyor genelde. Biz bu turlara katılmamayı tercih ettik. Çünkü çok güzel bir tur vardı aslında ama günlüğü 25 euro'ydu kişi başı. 6 saat sürüyor toplamda. 10.30'dan akşam 4.30'a kadar süren bir tur bu. En son durağı da Arnavutluk sınırında bulunan Siveti Naum Manastırı. Oradaki bir içler, onun öncesinde bulunan Galicia Milli Parkı'ndaki bir içler çok yüksek puanlıydı ama dediğimiz gibi biz gitmemeyi, daha rahat bir gün geçirmeyi tercih ettik. Otura tura katılmak istemezseniz günlük 10 euro'ya sizi ee, bu sahilde yarım saat bir tekne turuyla gezdiredebiliyorlar aslında ee, biz birazdan e, Labino gideceğiz daha sakin bir gün geçireceğiz siz isterseniz bu gezileri tabii ki de tercih edebilirsiniz hatta belki de çok keyifli oluyordur biz umuyoruz ki çok büyük bir şey kaçırmamışızdır Lazanya güzel mi? mükemmel 300 makaron bilir evet ben de tortellini söyledim, mantarlı peynirli, domates soslu. Bu da 270 makedon dinarı, buradan sonra şimdi Labinoviç. Diğer sahile gideceğimizi söylemiştik Kaleo'dan. <gülüyor> Mükemmel bir alternatif bulduk yürümek yerine. Son anda Kano yapmaya karar Aynen. verdik. <gülüyor> bir kayak kiraladık. 2 saatliği 12 euro. Labino e gidiyoruz. Çünkü Kaleo Beach'i beğenmedik. Evet. <gülüyor> Ve bunun için bir kayak kiraladık. Evet son anda. Daha önce de hiç yapmadığımız bir aktiviteydi. Evet. Bir kere de böyle bir şey deneyelim dedik. Bir kanal kiraladık. Zaten aklımızda olan şeylerden bir tanesiydi. Şu an Lebino Beach'e doğru. İnşallah kocacığım bizi götürecek. <gülüyor> ne dersin? İnşallah. Başarılı Böyle... olabilecek Uyuştu misin? <gülüyor> Hadi bakalım. Yok yok herkimi <gülüyor> Kalktın mı? Evet. Ay korkutuyorsun beni. Gidecek gibi <gülüyor> O kadar. Ha gidiyor musun ne oluyor? <gülüyor> Olmadı mı? Yok. ayakta olmuyor ya. <gülüyor> Böyle neden zor oldu? Ayetlerimiz. Ne oluyor? Sıza gidiyorsun ha. Geçenki erken dedim. Neden... Sıza <gülüyor> gidiyorlar ölürsün Ve hevım hevına geldik. Allah 15'e giriyoruz. Daha önce de çekmiştim zaten. Dün şuradaki kaleden size gösterdiğim o beachlerin bir tanesindeyiz. Ee, şuradaki tepesi gözüken kilise Aziz Clement Kilisesi. Şurası da dün gittiğiniz Aziz Yuhanna Kilisesi. Çok az gözüküyor. Muhtemelen kamerada çok iyi çıkmıyordur. Ee, o kaleden bu beachleri göstermiştim dün buraya geleceğiz diye ama düz, biz dün buraya gelmedik. Lavino Beach'e gittik. Ee, bugün ee, şu an ismini bilmiyorum buranın ama ee... yani... Labelob için daha ilerisinde bulunan ee, birkaç yan yana farklı ismi var buradaki bilçlerin onlardan bir tanesini yazacağım nerede olduğumuzu Az önce gittiğimiz yer Mizo içmiş. Çünkü orada Hotel Mizo diye bir tane otel var. 3.8 bu arada falan. Gerçekten güzel değilmiş. Kumsaldı zaten. Daha bulanıklı suyu. Ama dönüş çok zor oldu. Çünkü çok güzel bir rüzgar çıktı. Baya yorulduk. Şimdi Labino'ya geldik tekrar. Sadece şu burnu açmamız lazım. O burundan sonrası kayalı e, Kayalık kiraladığımız yere bırakacağız tekrar. Şöyle bir denizaltı geçiyor bu arada önümüzde. Yarı denizaltı yazıyor üstünde. Bu bizi çekse güzel olurdu. Şuradaki çocukta bir müddettir orada çırpınıyor ama biraz geldi. Tam şurada bir boğaz var, şuranın arkasında. Orası insanı çok çekiyor. <gülüyor> Oradan bir türlü gelemiyor. Şu an yine gidebiliyor. Vallahi kiraladığımız arkadaş bizi şimdi almaya gelmiş. Sağ olsun nasıl döneceğiz, gök gürlemeye falan başlar. Ve şu an, ve şu an yağmur başladı. Bizi o bottan bıraktık, kayakla geldik. Ve şu an yağmur başladı. Şu an yağmur yağıyor, hem de baya yağmur yağıyor. <gülüyor> Ölmemişsen, şu an, evet. Nasıl keyfin yerinde mi? Hemen geliyorum. Hem <gülüyor> hala alabora olmadın mı? Alabora <gülüyor> olmadı. Gel ev, gel. Adamlar ağlınıda 10 saniyede bu kadar katıştılar. Aynen. Yani bu, bir gölün bu kadar dalgalı olması cidden şaşırtıcı ya. Yani büyük bir göl sonuçta ama çok durgun gördük ya ilk gün. Ben hep öyle olacak sandım belki de. <gülüyor> Vay be, Aziz Yuhanna kilisesinin altında diziyorsun Burçak Hanım. Aynen, kilisenin altında, Yağmur'un altında... Arkana almışsın <gülüyor> Oh hiç Gölümde. Aynen. Şimdi bir günde iki mevsimi yaşadık Ohrit'te. <gülüyor> şu an ıslak olduğumuz için... Yağmur bize en koyamayacağı zamanda şu an yani. <gülüyor> Bildiğiniz sıcak, buharlıyor. <gülüyor> ne oluyor anlamadım. Aynen. Şu an yer çok sıcak. Evet. Bu Kiper'de Makedonya'nın a 101i bimi gibi. İç dizaynı tam olarak öyle. Hatta kapı girişi bile. Sabah kayak kiraladığımız havayla şu anın farkına bir bakar mısınız? Çocuk bizi Fortuna'dan kurtarmaya çıktı Hava tekrar açtı. Biz de şu an nereye gidiyoruz? Biraz karnımız acıktı. Tabii ki Capone Pizza'ya geldik. Az önce e, yüzdüğümüz kabaran şu Ohrit Gölü ile şimdiki şu Ohrit Gölü arasındaki farka bakın. E, videoyu artık kapatıyoruz. Ohrit'te iki günün sonuna geldik. Çok keyif aldık bu şehirden. Umarım siz de e, videoyu izlerken beğenmişsinizdir. E, Hoşçakalın. E, yarın Arnavutluğa gidiyoruz Tirana. Orada bir gün kalacağız. Sonra da Karadağ'a geçeceğiz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.